Adım adım Minimalizm serisinde dördüncü adımdayız. Ben minimalist yaşamaya başlamadan önce her boydan, her renkten, her çeşitten bir sürü çantam vardı. Ve her sabah hangi çantayı takacağımı düşünerek bir sürü zaman kaybederdim. Ayrıca bu benim için tam bir stres kaynağıydı. Minimalist yaşamaya başladıktan sonra çanta sayısını azalttım. Ve artık sahip olduğum çanta sayısı bir elin parmaklarına geçmiyor. Bir tane günlük kullandığım çanta, bir tane bilgisayar çantası, bir tane de sırt çantası, spor çantası gibi bir şey. Az çanta sahibi olmanın hayatımı ne kadar kolaylaştırdığını size anlatamam. Şimdi çanta dolabınıza bakın ve gerçekten uzun süredir kullanmadığınız 3 tane çantayı kenara ayırın. Adım adım minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler...